Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber asla asla paylaşmamanız gereken 7 tane eşyaya bak. Birinci sırada arkadaşlar sabun var. Bu sabunun normaline bırakın. Antibakteriyel sabunların bile üzerinde onlarca mikroorganizma var. Bu yüzden eğer herhangi bir sabunu paylaşırsanız o mikroorganizmaların içinde barındırdığı mikroplar Başkasına da geçebilen, bunu paylaşmamanız gerekiyor arkadaşlar. Herkese özel bir tane sabun bulması gerekiyor. Bilirsiniz genelde şöyle düşünceler var. Sabun kendini temizler gibi düşünceler oluyor arada sırada. İşte arkadaşlar onlar yanlış. Herkesin en az bir tane kişisel sabun olması gerekiyor. İkinci sırada harak var. Başkasının tarahını kullanarak o kişinin saçının dibinde olası enfeksiyonu, bitleri yani kafanıza taşımış olursunuz. Ayrıca saç dökülmesi ve deri hastalıklarına da sebep oluyor paylaşmanız durumunda. Maalesef bu durumlardan kuaförde yani kaçamıyoruz. Kuaförde maalesef bu riskleri almamız gerek. Ancak onun dışında kesinlikle ama kesinlikle. Tarağınızı paylaşmamanız gerekiyor. Üçüncü sırada kesinlikle hepinizin tahmin edebileceği, hani bilinçli olduğunuz ama yine de benim söylemek istediğim şey var. Üçüncü sırada havlu var. Havlular vücudun hemen hemen her noktasına temas ediyor. Bu yüzden bu havluları kullanacaksanız arkadaşlar aklınızda olsun bakterilerin üremesi için en ideal koşul nemli ortamdır. Yani havlunun üstarı. Yani siz başkasının havlusunu kullandığınız arkadaşlar otomatik olarak o bakterileri, mikropları da kendi üzerinize almış oluyorsunuz bu yüzden kesinlikle dikkat edin zaten bunda çoğu kişi bilinçli kendi avlusu yanında taşıyor bazı kişiler de maalesef paylaşıyor mesela bir avlu oluyor onu herkes kullanıyor herkesin kendine ait bir tane avlusu olması şart dördüncü sırada anlatmama bile gerek olmayan ama size onun hakkında bahsetmek istediğim diş fırçası var bunu zaten kimse çoğunluğumuz yapmıyor ancak yapanlara buradan bilgi vermek istiyorum her ne kadar Yıkasanız da bu diş fırçaları, diş boşluklarındaki arkadaşlar bakterileri e, alıyor. Her ne kadar yıkarsanız yıkın. Diş boşluklarınızdaki bakteriler maalesef o diş fırçasında kalıyor. Bunun size bir zararı var mı diye düşünürsünüz yok. Yani kendinize bir zararı olmayan. Ancak başkasıyla paylaşırsanız on vücudundaki çeşitli enfeksiyon ve hastalıklara sebep olabilir artık. yani zaten bunu çoğumuz paylaşmıyor ama paylaşanlar da bunu bilsin ve artık kimse paylaşmasın kısacası bunu başkasıyla paylaşmak dediğim gibi bayağı hastalığa ve enfeksiyona sebep olabiliyor 5. sırada ise çoğumuzun tahmin etmeyeceği ama bir gerçek olmak parmak arası terlik var. Eğer paylaşırsanız arkadaşlar mantar başta olmak üzere çeşitli deri hastalıklarına neden olabiliyor. Özellikle eş yaştaysanız. Yani kesinlikle paylaşmamanız gereken bir şey. Bir hastalıkları dedik ya sır ayağı kapsamayarak tüm elleriniz de dahil her yeriniz hasar alıyor. Bir hastalık oluşabiliyor arkadaşlar. Ancak ayaklarda en çok mantar var. Yani bu yüzden buna kesinlikle dikkat edin. Arkadaşlar. Paylaşmayalım. 6. sıradayız. Çoğumuzun yani bilmediği Birazımızın da bildiği ancak bilenlerin bile arada sırada paylaştığı bir şey var. Bu da kulaklık. Bunlar kulağınızda ilgili çoğu mikroba barındırıyor. O yüzden paylaşmak çok fazla mikrobu kulağınıza aktarmaya sebep veriyor. Ancak bunu paylaşmanın ufak bir yolu var. Yani bu mümkün paylaşabiliyorsunuz O da eğer biriyle paylaşacaksa kulaklığı alkolü mendille Silmek Bu sayede kendi kulağınızdan kulaklara geçmiş mikropların yok olmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani bunu bir nebze de olsa paylaşmak mümkün. 7. ve son sırada ise üflemeli müzik aletleri var. Bu herhangi bir şey olabilir. Flüt, düdük bunları kesinlikle paylaşmamalıyız. Çünkü zaten siz kendiniz arkadaşlar kullandığınızda orada tükürükler birikiyor. Mikroplar oluşuyor. Ve siz bunu başkasıyla paylaştığınız o mikroplar paylaştığınız kişiye gidiyor istemez. Hatta siz ondan alınca kendiniz yeniden kullanmaya başlayınca onunkiler de size geçiyor. Yani kesinlikle paylaşmamanız. O üflemeli müzik aletinin flüt olsun başka bir şey olsun. İşte paylaştığınız anda yani artık bir hiç oluyor arkadaşlar. Çünkü durduramıyorsun. Onunla paylaştığınızda o size geri verdiğinde zaten onun mikrofonunda siz çekmiş oluyorsunuz. Kısaca sildikle. Üflemeli müzik aletlerinden herhangi birini paylaşmamalıyız. Şimdi sorabileceğiniz bir soruya yanıt vermek istedim. Gitarda falan, elle çalınan şeylerde bir sıkıntı olur mu diyoruz? Anlık bilinmediği için olmuyor. Yani onlarda sakınca yok. Ama üflemeli müzik aletlerini kesinlikle dikkat etmeliyiz. Bugünkü videomu bu kadar. Umarım beğenmiştir Siz Videoma like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı yaparsanız sevinirim. E bir günler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.